Uzun yıllar şirketlerde yöneticilik yaptı. Son 5 yıldırsa farklı şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak çalışıyor. Aynı zamanda bir mentor ve danışman. Ötke Bulut Maraşlı ile beraberiz. Merhaba Özge Hanım, nasılsınız? Merhaba Tilay Hanım, teşekkür ederim. Davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sizi yakından tanıtalım istiyorum. Ben şimdi son 5 yıldır Farklı şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak çalışıyor dedim. Önce bu 5 yıldır hangi şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapıyorsunuz? Onların isimlerini saymanızı rica edeceğim. Sonra da çocukluğunuza dönüp doğduğunuz yıldan, yerden ve aileden itibaren biraz sizi tanıyalım istiyorum. Anlatmanızı rica edeceğim. Tülay teşekkür ederim. Ben aslında bakarsanız son 5 yıldan beri çalıştığım grupların dışında yönetim kurulu üyelikleri yapmaktayım. Yönetim kurulu üyeliği konusuna da uzun yıllardan beri gönül vermişliğim vardı. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerini ilk defa 2001 yılında Sabancı Üniversitesi'nde MBA yaparken öğrendim. E, ve kurumsal yönetim ilkelerinin e, tüm dünyada fırtına gibi esdiği e, diyebilirim ki Batılı ülkelerin tamamının benimsediği bütün kurallarında ilk defa Türkiye'nin kapısından giren yıllardı e, ve e, orada bunu istatistik olarak e, önemli bir kavram olduğunu biliyordum. E, bundan beş yıl evvel iki farklı grup yönetim kurulu üyeliği, bağımsız yönetim kurulu üyeliği ile ilgili. Eğitime davet etti. Bunlardan birisi Rogers Bernstein şirketiydi. Sevgili Ayşe Öztun'a e bir program organize etmişti. Uluslararası bir şirketin çatısı altında çalışıyorlardı. Ve ben o programa katıldım. Ve bir baktım ki çok saygıyla takip ettiğim profesyonellerin bir kısmı profesyonel yaşamlarını farklı bir mecraya kaydırmışlar ve yönetim kurulu üyeliklerine hazırlanıyorlar. Bu benim için tabii ki çok etkileyici önemli bir konu haline geldi. Derken bazen fikrinizle de çağırabiliyorsunuz olmak istediğiniz şeye giden yolu. Fikrim buyken bir gün Arzuan Doğan da ile birlikte çalışıyorduk Doğan Televizyon'da. Ben uluslararası stratejiler satış ve dağıtım bölümünün grup başkanlığını yapıyordum. İcra kurulu üyesiydim. Grubun içerisindeki yatırımlarda yönetim kurulu üyeliğim vardı ama bağımsız yönetim kurulu üyesi değildim. Bir yazı gelmiş bana dedi ki Özge... Bir davet geldi dedi, burada da benim arkadaşlarım, iş dünyası, çok büyük bir yürekle destekliyoruz yönetim kurullarında kadınların bağımsız yönetim kurulu üyesi olmasına. 2 yıllık bir eğitim var ve ben bizim gruptan seni adaya gösterdim, senin bu iki yıllık eğitime tabi olman gerekiyor. Ee, bunu e, aslında bizi izleyenlerin kafalarında tutmasını arzu ederim çünkü e, çok enteresandır master hikayem de böyle bir hikayedir. ben bir an dedim ki böyle bir şey olamaz ya. ben bu kadar kafamdan geçiriyorum ve böyle bir şey söyleniyor tabii dedim çok da teşekkür ettim minnettarda kaldım ve e, bu programa dahil oldum bu programın güzelliği sadece bağımsız yönetim kurulukları olmanıza yardım ve destek değil Aynı zamanda şirketlerin yönetim kurulu başkanlarının, e, ana hissedarların mentorluk yapması, bu e, kişileri, bu adayları mentorluk yapması. Neyse e, bir dönem bitmişti, yani bir e, dönem boyunca yaklaşık 50 kadın, 50 C-level kadın bu eğitime tabi olmuştu. Ben de e, ikinci dönem olarak açıklıyorlar mentorlar e, kimler olacak diye. Mustafa Koçla beni eşleştirmişler. Ee, çok e, heyecan yaşadım tabii. Yani e, çünkü e, Türkiye'nin bence üç büyük grubunun e, ikinci jenerasyonunun ilk temsil çalışma imkanı oldu. Güler Hanım'la çalıştım Sabancı grubunda. Sonra döndüm Doğan Holding'de, Arzu Hanım'la çalıştım. Ve mentorumda Koç grubunda Mustafa Koç olacak. Çok büyük bir heyecan ıı, yaşadım. Bunu tabii ki bir şans olarak addediyorum ama e, ben de şansını sonuna kadar e, zorlayan insanlardan olduğumu da zaman zaman kendimi hatırlatıyorum. Sadece şanslarında bazen ilgisi olmayabiliyor. Bu iki yıllık eğitimin sonunda dediler ki bağımsız yönetim kurulu birisi olabileceğiniz şirketlere size referans olarak veriyoruz. Ee, çok hoş bir şey oldu. Ee, Ebru Dorman o zaman e, MG grubun e, yönetim kurulu e, da yer alıyordu ve dedi ki sen startupları da çok meraklısın. E, biz e, Starter, Starters Hub diye... Bir e, şirketimiz var. oraya O da e, girişim sermayesi temsilinde. Halk açık şirketleri de biliyorsun oraya gelir misin bağımsız bir yönetim kurulu üyesi olarak. Tabii ben çok büyük bir memnuniyetle bunu kabul ettim. İlk yönetim kurulu üyeliğim oldu. Daha sonra e, Park Holding e, beni e, davet etti. Park Holding de e, bir ikinci e, yönetim kurulu üyeliğim oldu. Çok yeni Blue TV'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak e, dahil oldum bu Kuruluşunda çalışmıştım ama 5 yıldan beri bir temasım yoktu. Şu anda onlar da Dünya Büyü e, Discovery ile ortak oldular ve e, beni bu yönetim kuruluna davet ettiler. Onlara dahil oldum. Ama bunun yanı sıra grup şirketlerinde yaklaşık bir 10 e, yıldan beri çeşitli roller oluyordum. E, aile şirketimiz var. Aile şirketimizde de ee, babamı kaybedene kadar e, yönetim kurulu başkanlığı rolü babama aitti. Ee, babamı kaybettik maalesef e, bir buçuk yıl önce. Aile benim yönetim kurulu başkanlığı görevimi anlamayı istedi. Özetle e, böyle bir e, yoldan geçtim Tülay Hanım. Kısa soruya uzun cevap verdim. Ama bizce yönetim kurullarında kadınların bağımsız yönetim kurulu üyesi olmasının çok kritik bir anlamı var. Sizin yaptığınız program içinde anlamlı olacağını düşündüğüm için bu yolculuktan bahsetme ihtiyacı duydum. Daha iyi oldu böyle. Çok sevindim. Bunu ayrıca yine konuşacağız. Hani YK'da evet. olmak çok zor. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği de bu yüzden var. Böyle iğneyle kuyu kazar gibi uğraşıyor. Uğraşıyor. Ee, evet. atsın diye. Bir Matematikçi söyler misiniz hangi şirketlerde bunlar e, şu anda bir? Şu şey... anda bugün itibariyle baktığımızda ben Fark Holding'de, Far Grup e, yönetim kurulu başkanı Ahu Büyük Kuş oldu. Starters'dir. Far Holding'de bağımsız yönetim kurulu üyesiyim. Bir de Blue TV'de. Starters'i hmm. bu bıraktım çünkü halihazırda hazırda yaptığım danışmanlıklarım da vardı. Starters'la Bıraktık şimdi iki şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi. Onun haricinde diğer e, yönetim kurulu üyeliklerimde Doğan Müzik şirketi var. E, My Production şirketi var. Orada yönetici ortak olarak çalışıyorum. Bobo Mühendislik AŞ var. Bir de Slow Türk Radyo var. Sayamadım kaç tane oldu. 6 <gülüyor> e, tane e, şirket var e, bağlantılı oldum bir de 2 tane de Vansıt Yönetim Kurulu evet, 8. Ben yine geleceğim çünkü hakikaten tamam. bu kadar şirkette yönetim kurulu üyesi olmak nihayetinde siz biblio için orada değilsiniz yani taşın altına elinizi koymuş şirketlerin yönetimindesiniz ağır bir evet. iş. nasıl yaptığınızı açıkçası merak ediyorum ama şimdi geriye dönelim ben yine tamam. geri alıyorum. <gülüyor> ee, çok da gençsiniz. hani Bu kadar genç yaşta bu kadar başarı. Kaç yılında, nerede doğdunuz, nasıl bir ailede büyüdünüz, hangi okullarda eğitim aldınız, hangi şirketlerde çalıştınız? Özetlerseniz çok sevinirim. Tamam. Özetim yönetim kurulu üyeliğini anlattığım gibi olmayacak. Daha hızlı anlatacağım. Yok, ee, yok. Ben... Süre soru açısından sorun. <gülüyor> Süre sorun şey, şey, bir şey. Oh. <gülüyor> Peki, o benim televizyonculuk refleksimden Tülay Hanım. Gayri ihtiyar zamanı azıcık gözetme ihtiyacı duyuyorum. Şöyle, ben 1970 yılında Adana'da doğdum. Babam maden ve metalüroji mühendisi. Annem ise öğretmenlik diplomasını almış ama hiç yapmamış bir ev hanımı. Öyle söyleyeyim. Üç kız kardeşiz. Ee, ve e, babam e, gayet kalabalık bir aileden geliyor ataerkil bir aile e, fakat e, ben babamı e, hatırladığım günden beri e, kız kardeşlerine de çok kıymet verirdi annesine halasına teyzesine yani çok e, nasıl diyeyim hani Allah dağına göre kar verir ya babama o yüzden 3 kız vermiş öyle söylemem lazım bilime çok inanırdı Annem e, hepimizin çok iyi eğitimle olması konusunda, e, aşırı disiplinli, kontrollü, adeta eğitim hayatında öğrendiklerini bizim üzerimizde egzersizini bizzat yapan bir anne oldu. E, tam bir e, orta direkt ailesiydi. E, babam genç yaşta e, çimento fabrikalarında üst düzey yönetim yaptı, sonra da kendi işini yapmaya karar verdi. Ben 15 yaşlıktaydım. Kendi şirketini kurdu. Kırıcı ve değici hava makinaları üreten bir şirket oldu. Üretime çok inanırdı. Teknik üniversiteli olduğu için de Türkiye'nin kalkınma hikayesinde, devlet su işlerinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda hakikaten gönülden çalışmış, kendi ismine yani bulduğu kuyuların üzerinde kendi ismi olan, ülkesini çok seven, ee, insanların istihdamı için çok çaba sarf eden ve bunu da gözeten bir e, mühendisti. Ben babam kadar e, e, fedakar ve e, evrensel değerlere sahip miyim? Bunu hala sorguluyorum. E, ama e, o, o, ben bu bilincin içerisinde büyüdüm. Her zaman e, yemek masamızda, akşam yemeğinde bir arada olmaya çok önem verirlerdi. Çocukların da söz hakkı vardı. Ve e, masamızda Türkiye'nin bir inşaatını konuşurduk. Hatırlarsanız e, TRT uzun yıllar TRT 1 olarak devam etti. İkinci bir televizyon kanalı yoktu ve evlileri salonunun ortasında bir kişilik olarak vardı. E, ve dünyada pek fazla konuşmazlık Eurovizyon haricinde. Ee, ama daha sonraki yıllar geldiğinde e, dünyayı da konuşturur hale geldik. Babam bu arada da e, besteler de yapıyordu. Müziğe çok açık bir aileydik. E, müzikle de büyüdük diyebilirim. Adana Anadolu Sesi mezunuyum. E, babam 15 yaşındayken ben kurduğu şirketi hepimizi yazları, Şubat tatillerinde e, getirip çalıştırdı. Benim makine bağlamışlığım var. E, yani e, işletme hattında makine bağlamışlığım var, kardeşlerimin de var. O kadar e, kafasında e, cinsiyet eşitliği konusunda sağlam bir e, duruşu vardı. E, daha sonra Adana Anadolu Sesinde hakikaten e, bugün Düşünüyorum, Çukurova yöresindeki e, en iyi öğrenciler iki okula giderdi. Tars Amerikan Koleji ve Adana Anadolu Lisesi. E, biz de o grup içerisinden e, seçildik. E, ben hiç özel okulda okumadım Tülay Hanım. E, ve çok da e, bunu keyifle ve iyi ki e, diye anlatıyorum. Neden? E, bugün kendi çocuğumun hayatını görüyorum. Bayağı yani devlet okulunda herkese eşit imkanla okudum. Anadolu Sesine gittim, yine herkese eşit imkanla okudum. Eşitler arasında iyi olma mücadelesi verdik. O zamanlar öğretmenlerimiz, hakikaten çok kıymetli öğretmenlerimiz de oldu. Kuzenlerim Boğaziçi Üniversitesi'nde okumuştu. Boğaziçi Üniversitesi'ne gireceğim dedim. Oranın çok özgürlük Yiğit'i olduğunu e, ve e, vizyoner olduğunu e, hep düşündüm. E, kendi ifade etme yeteneği olduğuna inandım. E, ve nitekim öyle de bir ortamda okudum. 93 yılında da orada ekonomi bölümünden mezun oldum. Mezun olunca Türk-Amerikan ortaklı bir şirkette çalışmalıyım duygusu geldi. Ee, babam iş dünyasında tanınan bir kişiydi ve babamın gölgesinden ayrı bir şekilde iş bulmaya karar verdiğim için ee, ve e, o zamanlar böyle bilgisayardı, efendim faxtı falan ya yani ben telex döneminden gelen ondan sonra büyük büyük makinelerin arasında acayip zor yazdırılan printerların içerisinde eğitim almış bir insanım. Dolayısıyla ilk rezümemi e, Boğaziçi Üniversitesi'nde hazır Daktilo öyle yazıp e, cebime koyup o zamanlar e, Sabancı ile Kraft Foods International'ın ortaklığında e, olan şirkete gittim ve e, CV'mi kapıdan verirken e, kapıları da bayağı zorladım. O ayrı bir hikayedir. Burada bunu anlatmayacağım ama kapıları zorladım ve e, Kraft'ın e, gönderdiği expat ile tesadüfen kapıda karşılaştım. Ne arıyorsun dedi? İş arıyorum dedi. Hangi alanda dedi? Dedim finans alanında. Çünkü babam bana ekonomiye girerken de öyle söylemişti. Bari bir bilim oku. Hani maalinde pek çok mühendis vardı. Bari bir bilim oku. İktisat okudum. Herkesin gönlü ferah. İçim e iktisat okudum. O zaman çok iyi finans ve muhasebe öğren öyle gelirsin dedi, demişti. Ee, ve tabii ki söyledim. Meğer bu expat da CFO'ymuş ve geleceğinde CEO'su olarak gelmiş. Dedi ki: "Kardeşim peki sen dedi e, İstanbul'da mı oturuyorsun?" Dedim "Şimdi Boğaziçi Üniversitesi yurdumda kalıyorum ama dedim orijinalinde Adanalıyım. Yani buranın fabrikasının olduğu yerde." "Vallahi hem İngilizce konuşuyorsun hem Adana'da ailen varmış. O zaman dedi senin de dedi birlikte dedi çalışmalıyız. Gel buraya dedi." Ama dedi Sıfır yani bütün dedi kafa yapın dedi sıfırlayacaksın bizim öğrettiğimiz şekilde çalışacaksın. Var mısın varım. Neyse ben gittim bence hayatımın en zorluğu bir buçuk iki yılını o yıllarda geçirerek var olan tecrübeli ve o şirketi oralara getirmiş olan yöneticilerin arasında Amerikalıların getirdiği uluslararası görüşlere uygun olarak yenilemeye çalışmasının içerisinde bulundum. O e, süreç bana çok şey öğretti ve bence e, nasıl ilkokul bir çocuğun hayatında çok önemli. Bence kişinin de ilk iş tecrübesi çok önemli. Benim sağlamlaştırdı temellerimi. 10 yıl Mars'a kraft hikayem var. O dönemde e, iki taraf anlaşamadı. Fakat bana bu iki tarafın bu halinin e, şöyle bir katkısı oldu Sürey Hanım. O da kadersel bir şey. Ee, Sabancı ailesi ne e, CFO bahsediyor diyor ki bir Adanalı kız var diyor, Boğaziçi'nden mezun. İstiyorsanız yönetim kurulu toplantlarında o tercümanlık yapsın. Sizin dediğiniz bana benim dediğimi size anlatsın. Ee, ben onu finansal raporlamaya da koydum. Finansal raporları da anlatabilir. Şimdi müthiş tipler geliyor, görmeniz lazım. Yani hepsi Amerika'da master yapmış. Canavar gibi bugün bu arkadaşlarım, e, Türkiye'de diyebilirim ki en büyük şirketleri yönetiyorlar. E, yönettiler bazıları da, kendi işlerini bugün yapıyorlar. Her biriyle çalışmaktan büyük mutluluk duydum. Ve onlar geliyorlar, sunum yapıyorlar. Bir tane Junior kız Hacı tercüme tercümede bulunuyor. E, Hacı Bey demek istiyorlar ki böyle. Hacı Bey diyor ki, kızım sen şimdi onlara ki böyle. Ben onun tercümesini yapıyorum. Allah rahmet eylesin. Gerken sonra ben o beğendiği profesyonellerin yerine terfi ettim. Ben sunumlar yaptım. E, yabancı ortaklığı, uluslararası halka açık bir şirkette çalışmanın çok e, faydasını gördüm. İki ortak ayrılınca Sabancı Holding'in de Talent Pool organizasyonunda iki yıl bir yönetim eğitimi almıştım. Aynı zamanda da Sabancı Üniversitesi'nde o yönetim eğitiminden sonra bunu anlatacağımı söylemiştim. Kendi kendime dedim ki ya ben e, üniversitede çok aktif bir hayat yaşadım. Hiçbir zaman derslerim önceliğim olmadı. E, diyebilirim ki ortalamam Ortalama kadardı yani öylesine bitirdim okulu. Ondan sonra girdim ya bir kere kendimi sosyal aktivitelere verdim. Böyle gezme tozma değil ya. Yani. o kulüp bu kulüp onunla şu fayda, ülkeyi tanıt, şunu yap, bunu yap böyle şeylerde de ee, Ve e, okuldan mezun olunca da rüyamda kaç yıl sınavlarımı gördüğümü hatırlamıyorum. Kaç yıl ödev yetiştiremediğimi Gördüğüm hatırlamıyorum. O kadar bende travma yaratmış. Dedim ki diplomamı aldıktan sonra annemle babamı ...benden göreceğiniz son diploma bu. Ben bir daha okumak istemiyorum yani. Yetti. Fakat Deadpool esnasında baktım... ...herkes birbirine de kendini tanıtıyor falan. Herkesin masterı var. Ben hiç düşünmemişim master yapmayı. Neyse ben master araştırmaya başladım. İş hayatıma da ara vermek istemiyorum. Zihinsel olarak diyorum ki o zaman... Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi yeni kuruluyor. Ya Koç'a gideyim ya Sabancı Üniversitesi'ne. Hangisine gideyim derken, Yenamdır beni çağırdı. Dedi ki, Özge, e, Sabancı Üniversitesi bütün e, şirketlerine yazı gönderdi. E, gelecek potansiyeli gördüğünüz çalışanlarınızda sponsor olmak isterseniz olabilirsiniz, ama önce sınavlara girmeleri gerek. Aynen bu yönetim kurulu hikayesi gibi oldu. Şoka girdim. Dedim ki bu kadar olamaz. Ondan sonra ne e, tabii dilerseniz, sonra... ne dilerseniz, <gülüyor> Ne dilerseniz gerçek oluyor. Evet ama böyle çok hızlı olduğunu düşünmeyin bu arada Tülay Hanım. Önce şöyle oluyor. Bütün kapıları zorluyorum kendimce. Bayağı bir hani 3 ay 4 ay geçmiş oluyor. Sonra herhalde bana acıyor Evren <gülüyor> ve diyor ki bu kıza kapıları açayım. Öyle bir hal oldu yani. <gülüyor> Neyse e, ben tabii masterımı da yap yapmıştım. CEO ofis kuruluyordu. Dediler ki strateji ve iş geliştirme alanında çalışacak Sabancı Holding'de CEO ofiste direktörler alacağız. Katılır mısınız? Neyse benim de Sabancı Üniversitesi diplomam var. Allah'ım bir gittim ki. Dört tane arkadaşım var. Birisi Harvard mezunu, öbürü efendim Amerika'da, Virginia'da okumuş falan. Ben de gelmişim Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi mezunu. Onlardan da çok şey öğrendim. Muazzam videolarla çalıştım. Üç yıl boyunca özellikle kurumsal yönetim ve bu arada beni... Marsa Kraft ortaklığındaki yönetim kurulu tecrübem nedeniyle orada Sabancı Holding'in yönetim kurullarında CEO'yla birlikte bütün yönetim kurullarına hazırlandık. Bütün yönetim kurullarına girdim. Özelleştirme projelerinde çalıştım. E, muazzam bir dönem geçirdim Tülay Hanım muazzam. Yani hayatımın en anlamlı e, işlerinden birisiydi. E, ve e, orada Oğuz Babiroğlu ile birlikte 60 tane şirketin arama konferansını yaptık Sabancı Üniversitesi'ne kapandık. Ve baktım ki şirketler yalınlaşıyor. Ve dedim benim başka bir yerde olmam gerekiyor. Yine başladı benim zihnim kendimi şey yapmayla meşgul etmeye. Derken e, Doğan Holding'den e, yine eski Sabancı e, Holding e, başkanlarından birisi CEO'luk yapıyor beni arada Tufan Darbaz. Özge dedi sen orada ne yapıyorsun dedi. Dedim işte böyle strateji iş geçmiyor. anladın sen dedi. Orası dedi yalınlaşacak büyüyecek. Sen enerji sektöründe mi çalışmak istiyorsun dedi. dedi burada sana ihtiyacım var dedi. Güler Hanım'ı da arayacağım seni buraya çağıracağım. Aman Tufan Bey derken Güler Hanım aramış zaten. Güler Hanım beni çağırdı. Ondan sonra böyle bir şey var ne diyorsun falan. Neyse ben e, gittim Doğan Holding'e. Doğan Holding'e gittiğimde Aydın Bey dedi ki Güler Hanım'dan izin aldın mı? Aldım dedim. Peki dedi. Orada yatırımcı ilişkileri, kurumsal, yetişim, kurumsal ilişkiler onun başına geldi Ve çok alakasız buldum Güler Hanım. Dedim ki ya Tufan Bey beni çağırdınız mı ben dedim burada ne yapacağım? Dedi ki vallahi senin dedi yapabileceğin şey şu. E, finans geçmişin var. E, strateji geçmişin var. Yatırımcılar hem gelecek stratejilerini dinlemek istiyor hem şirketlerin finansallarını dinlemek istiyor. İngilizcen de fena değildi ben seni hatırlarım YouTube kurullarında. Hadi bakalım dedi al dedi eline çantanı oralarda çalış derken. Ee, bir altı yıllık böyle bir hikayem var. Sonra ikinci jenerasyon Doğan Holding'de yönetim kurulu e, başkanlığı görevini aldı ilk Arzu Hanım. Arzu Hanım bana dedi ki, ''Özgü tekrar strateji değiştirmeye istiyorum.'' Derken iki yıl birlikte çalıştık. Onun arkasına e, bir gün beni yoldan aradı, dedi ki televizyona geçiyoruz. Ben zannettim televizyonda toplantıya geçiyoruz. Oysa ki o televizyon grubuna geri dönüyor. Begüm Hanım yönetim kurulu başkanlığına geliyormuş. Ondan sonra kendimi televizyonda odam hazırlanmış bir şekilde buldum. Orada harika çalışmalarımız oldu. Bilmiyorum. O gün kapıdan e, sene kaç onu da söyleyeyim. 2012 sonu. Ondan sonra ee, oradaki çalışan profesyoneller bana şöyle bir cümle kurmuştu. Özge buraya adım attın ya dediler, artık sen e, bir daha medyayı bırakamayacaksın, bu hayat böyle bir hayat dediler. Ben her gün ağladım senin. her gün için için ağladım. Dedim ki 20 yıllık iş tecrübem var, bu medya hiçbir şeye benzemiyor. Ya hiçbir şeye benzemiyor. Onca sektörde çalıştım. Hiçbirinin formatına oturmuyor. <gülüyor> her şey anlık, her şey değişken. Hızlı. Ee, evet, hızlı. Ee, bugün çok şükür diyorum. Arzu ama bu konuda minnettarım. Orada geçirdiğim e, 6 yıllık dönem içerisinde e, muazzam işler yaptık. E, onları tek tek anlatmayacağım. Hepsi zaten e, sizin e, web sitenizde de yer alıyor. Ama en son kez Kanal D ve D yapımın CEO'luğunu yaptım. Ve o medyanın kanımda olmasının şevkiyle Kanal D ve D yapımdan ayrılar ayrılmaz bir yapım şirketinin ortağı oldum. Yapıp. Ee, i̇şte sonrasında da danışmanlıklar, yönetim kurulu üyelikleri geldi. Hikayem böylece bu yıllara geldi Firay